videoları çekeceğim, yemek yiyeceğim. Bir olarak size şunu söyleyebilirim, eğer böyle eğer açın ıı, ben orucum falan diyorum yapacaksınız yani biz orucu işte niye yiyorsun oruçluk da falan diyeceksiniz. Siz orucu açın hanelerin için tutuyorsunuz. Yani herhangi bir aç size gidip ben açım bana yemek ver yemek yemedi diyor mu demiyor onun için bugün doyasıya yemek yiyeceğiz beklıyorum. sizleri seviyorum. Tamam kapıyı hani geçer adam bebekler annem bir türlü şey siyahmış bana ya. hamur gelder falan almış böyle daha burada daha bitti bir tanesi bu kat ama terli püzerdan almış do şeyden alamam hamurlar açacağım ama püzerciden almış olamaz nasıl açacağım ben bunu anne bir ceket misin? Anne bıçak. Dur. Çok açım arkadaşlar. Anne bıçak. Aşkım bıçak getirebilir misin bebeğim? Şöyle <gülüyor> ayy bıçak aşkım bir tane bebeğim benim böceği yemeğim yav anne bıçak getir gari haydi <gülüyor> bide özellikle saçımı bağladım şimdi bunun içine gelmiş daha önce size bir öneri vereceğim eğer hamburger yemek istiyorsanız gidin hamburger gidin alın burger king den falan çünkü terli pizza da hiç güzel hamburger satılmıyosuz setliyor satılyo yav bıçağımı da kendim alıp geldim bu arada oha bunun bir tanesi mi 17 tl Ayoha. Çekir 9 tane hamburger almış annem. Canımcığım. Efendim annem. 9 tane hamburger bende çok iyi. Gene geldim. Haydi. Şöyleünüzü dağıldım. Bir dakika. Ne kadar şi ben? Ne kadar şi benim ben? şimdi Bir şey seçmiş. Çok saçma. Ben hakkımda versiyonlar izlesin diyorum. Bu bana pedikür yaptırıyor musun? Batın var mı diyor. Padiçoya <gülüyor> yaptırdı pedikür manikür yaptırmadı. Ben manikürü 50 metin hakkında kendim yapmaya çalıştım. Ve batığım da yok çok şükür. Hmm. Tam da bu konunun üstüne bir şey söylemiş bana. Aç köpek demiş arkadaşlar. Cidden <gülüyor> mi? Aç köpek demiş. Onun hmm. keçap mı ya? Anne keçap dötüre vermişsin. <gülüyor> Anne. Keçap düz Çok kudu ya. ketçap yok şimdi aç köpek dediğinde daha çok anlamıştık bir tane videomu albetmişler yani? açım ben de istiyorum demişler kesin o yüzden bana aç köpek demiş olabilir şimdi bir de şey demiş bana kaçarsın valla ama seviliyorsun canısı demiş <gülüyor> Teşekkür ederim Ben kaşar olduğumu düşünmüyorum Kaşar değilim Sen kaşar Senin gibi sevgilim Orkun yanımda duysun onu seveyim Vay ya güzel demiş aslında ne bileyim onu seveyim sevmekten kaçtın <gülüyor> gene çok terbiyesiz konuşuyorum ya makinesin demiş bana daha tırmadan etmeden bir insana makinesin demek yani makineden kaçtığında eğer olsa bilmiyorum bakalım Yuunu şu know var mı demiş yol şu know yok şu yapsam ben yerim anlatabildim mi çıkarta y çözüm ve aşkernın deab kapatdü yani gerçekten bizi biz tane bizim hiç güzel değil ya beğenmedim keçap söyle için acaba Dutuz yok hiç kuru ekmek yiyor gibi oldum Yar burada bir sürü hamur geldi. Gelir de, metnede diye mi mi ya? Hımm. Efsan var mı demiş bana? Şuraya koyacağım. Aslında bu benim ifsham değil arkadaşlar. Sadece benim at fotoğrafı fotoğu Telegram grubunda paylaşmışlar bu yani. Çok saçma bir şey. Gereksiz saçma. Ya ben hemen bu mat mıydık? Bana da hiç isteğim yok şu an benim. Vermedim. Tek pişirdim şey pizza teta. -za. Aa! Sen zaten zaten daha pizzanın, sanki pizzesi güzel oluyor. Hamburger güzel olmuyor. Ben bu geçirmek zorunda kaldım. Mektep oldu şimdi şey. pizzesi, hamburger, her şey çok güzel oluyor. Bir de bir tane kutunun içinde, bu kutunun içinde iki tane var. Ben de bir sürü almış. Ben ne diyeceğim acaba? Yani tamam iki, dört, beş, altı tane falan almış. Ne şartlık? Bilmiyorum, yiyeceğim. <gülüyor> tamam, başka ne var? Tanışmak istiyorum, mi müracaat etmeliyim? Bir sevgilime söyleyeyim de. anneme falan söyleyeyim çünkü sevgilim var arkadaşlar benim sevgili yaptım ben o kadar da şeyim yani sevgili yaptım yani arkadaşlar <gülüyor> sevgilim var ben ne şey ne demiş bana taşmak için ne demir acı çekmemeliyim ne bilmiyorum ki yani bunlara insanlar ne söylemişler bilmiyorum. Mülacat etme sen. sen, sen dur, sen zaten çok şeysin sen dur, sen eksik artı zaten sen. Ay o kadar var ki, o kadar beni pah pah yağıyorsun ki. Sonra çok cazibe dersin, hem de çok çok güzelsin. Ama ki de sevemeyeceğim ya bütün kariyer. tabi bunların dışında bayağı ayıp şeyler de geldi işte mesela ama onları belki şurada alıp, koyup koyup hemen geçebilirim. Hemen çıkarabilirler yerlerden çıkabiliriz onlar çok ayıp şeyler Makarası hmm. sular indi Anneciğim. yorulmuş mu benim annecim ah, Çına rahat hissettim Keşke ben de Çına'da gidebilsem arkadaşlar Gidemiyorum Çına'da Sokağa çıkma yaşamım var ama 27 Mayıs'ta özgürüm Arkadaşlar 27 Mayıs'ta özgürüm Yaşasada özgürlük yaşasada sokağa çıkma yaşamının kaldırılması Allah matır ki bu kadın. Aa, a, aynı. Acıv. Çok seksi vücudum var biliyor musun? Keşke ender Tanıtsana. Kö şey köfte. Tanıttım. Daha önce pizza da neymiş dedim. Ama hiç güzel değil şey beğenmedim. Ketçapsız sizinle oldu içim acıbatıdık hiç gelmiyor Aynı ketçap yok Çok seksi vücudum var biliyor musun? demiş Keşke ender size bunu söylemeseydim çünkü ah, ah. şu an kamerada gördüğünüz ve Instagram'da gördüğünüz <gülüyor> değişik. Kaçmeden çiçek. <gülüyor> Niye böyle komiklikler yapıyorsunuz ya? Hiç öpüştün mü? Hiç. Onu da şuraya bir yere koyacağım. Ayşen. 20 yaşına girecek. 20 yaşındasın fakat yaşın biraz küçük duruyor. Açıları yaşadın mi hiç? Aa bu güzel bir şey. Onun için de yoraman bile yazabilirim. 20 yaşındasın. Fakat... Yaşın biraz küçük duruyor. Şurum yaşadın mı hiç? Hayır. Hatta çok açlıkma yaşam varken Çanara gitmişliğim var. Allah, polis elimizden geçti. Acaba, demek, baka kaldı ve bir ay kaçacaktım odadan. Ama polis hiç fark etmedi bile biri. Siden <gülüyor> <gülüyor> hiç fark etmedi arkadaşlar ya. Çok sevindim. <gülüyor> Allah Sonra, sana bir fikir versin. Evet. Iı, daha başka çözüler de var da toplamda 40 50 tane soru var. Polisi. Ama Ay. bu duvarı boyadık arkadaşlar. Bu duvar uf tipe bak ya. Ayşe. Duvarı boyadık. Sus. Aç kim düsersen ben ben ben. Duvarı boyadık. Yani boyadık derken badana verdim. Boya aldım, boyayı verdim. Hadi abiciğim. Duvarı süslerken video çekeceğim o yüzden bazı soruları da o zaman cevaplayacağım ama tamam instagramma gelin arkadaşlar ayşen cxsxp sorularınızı ver, yazın bana gönderin ben, ben cevaplıyım 20 yaşında kısın fakat yaşında biraz küçüktürler Son yaşadığımı verin bunu okumuştum zaten ırsıyı ırsıyı ırsıyı Ben küçük düzeyim yav sen. 16 17 falan. ben temmuzda 16 16 sen bu yüzden 20 olacağım naber kibeliyim ol, ben, ben. ayşen Bugün zaten yemek yemekten çok iyi Herkes beni 16 yaşında zannediyordu Sen vardın Küçük evlenmiş diyorlardı Yemek yemekten çok ya Zaten sorunu cevapladım ya Bu sorular Abazelik yalnız Abazelik yükleniyor Başka ne var Bence sen artık dm'e bakmalısın Diyen tipler çok arkadaşlar Tipe bakın ya Bu tipin nesini beğeniyorsunuz lan <gülüyor> Allah'ım ya Çok tatlısın. Tatlamıyorum. Ama çok tatlı. Bence seyredim. kaşarsın demiş Sudenur Kele. Ben sen kal demiş canım benefik. Benefik, benefik. Böyle demiş. Ben sen kal taksın, ben sen kaşarsın. Merhaba <gülüyor> nah size öküzler. Biz kançlar. Kız kançlar. Zil <gülüyor> Arkadaşlar ben önceki videomda biraz öde olabilirim yani ne bileyim şirketler, pislikler falan diye. Ayşe ben. ben şeyi çok beğendim Bence kıskanıyorsunuz yaa Bok atmaya çalışıyorsunuz Çiğ köfteyi bir... çok beğendim Çiğ köftede mi aldın? Aldım ya hazır Ha neyse Bence sen pozitif deli dolu sıcakkanlı bir kızsın Aksini söyleyen niyeti başka bakısı çizgütü Memo Can Kara demiş bunu Ha doğru Doğru değil mi? Ben doğru pozitifim saydım. deli doluyum çılgınım krezyim Krezy ne oluyor? Krezy çılgın Kırıcı, oh. ben Evet Aliğim Benden bir bloj maali kazandınız. Bu <gülüyor> evet. da üç. kim kazanacak acaba? Bu da alt maaliyeden çıktı. kazandınız. Bloj <gülüyor> arkadaşlar. Ama ne kadar iyi dışarıda da böyle olabilsem. Kolimbo'da da şey girimi aldı. Ha size böyle az hiç. <gülüyor> Ben de sen. Gene şimdi aldım. Instagram'da can ne içince falan biz çok şi mi falan da çok şi mi halim. Beni şimdi altırsınız. Siz siz mert beni beni bir de bana de şunu diğer toplu şeyler. Bana şunu diyen çok şey diyorlar ya genellikle. Ne diyorlardı ya unuttum. Bir dakika. Ha! Biri şey demiş bana ya. Bıyıkların çok seksi gözüküyor demiş. <gülüyor> Arkadaşlar birisi ben buyuklayan çok seksi göz gördüm Ciddi şaka Senin mı kadira? Senin Bunu ki. TikTok'tan demiş birisi. Senin bıyıkların yeterli yok. Yok ki. değil mi? Yok tabi. Bana buyuklayan seksi göz gördü. Arkadaşlar yemeye yedim Çok adil bir. Ben çünkü beğenmedim. Çünkü ketçap yok, mayonez yok. Ben zaten ketçapsız mayonez sürüyorum ama hiç beğenmedim ya. Kutu kutu lapa gibi bir şey geldi. Beğenmedim. Artık daha sonra. Akılda. Ketçapımız, mayonezimiz de var. Git sürüyorum. Yemeyeceğim. Tabi ketçapta aldım bil bilmersediye işte sizin çözünüz cevabınız can bir dakika dur. evet böyle daha güzel bende bu süre hepsini cevaplayayım ya sonra siz bana başka başka sorular sorun güzel çok güzel bunu okudum pozitif dil okuduğun sende yükseklerde göz var böyle devam hedefiz Anne, bu arada da mezun olacağım arkadaşlar annaho ben hocam bize soruldum o zaman kaç diye kaç dedi biliyor musun 2-3-3 dedi Abi benim de, altımım 2-4 boşuna beni üzdün dön. ama tamam öyle öyle biliyordum dedi ya boşuna. yanlış biliyorsa boşuna vardı ama ya yanlış biliyorsa ben öyle biliyorum dedi ya yanlış Şimdi biliyorsa hoca ben seni döveceğim tamam saçımı soracağım arkadaşlarım seçimi sorarken daha güzel gözüküyorum Makyajsız güzelsin sen. ana ben YouTube'da çekerken gördüm. makyaj yapacaktım. Unuttum. Bu da zaten görüyor. Makyaj yapmayı da unuttum. Unuttum, unuttum. Ne Makyaj yapacaktım ben. Kırmızı far sürecektim. YouTube videomu çekecektim. Sen zaten güzelsin. <gülüyor> Doğal güzellik. O senin makyajsız halin seni. Hayır bir de benim bir şey demiş bana. Gibi Arkadaşlar Parti koy ay verelim kırmızı kazaklı kız demiş boşver pembe si kazağıma. <gülüyor> o videom vlog videosuydu. Vlog çekmiştim Çinarlı gezerken. E, Parti kuy ay kur ay verelim kırmızı kazaklı kız demiş bana. Sevindim. Sevindim. Sevindim. Haşan. Haşan. Hasan da bakayım. Haşan. Haşan. <gülüyor> Hayır Madem bu videom 20 bin 30 bin falan izlenir arkadaşlar Baba, arkadaşlar anne, izledi. Ama annesi bu videom 20 bin 30 bin izlenir mi İz izlenir. Hiç izlenmedi şu anda kadar Hepin 1000 2000 En fazla 2.500, bin 100 200 300 Tamam arkadaşlar bu şeyden ne bir şey yapmayacağım Hımm var mı? Bunu okumuştum zaten Ben Bana aktif demiş arkadaşlar ya. Doğru ama. Doğru <gülüyor> Ya doğru ama Anama çekmişim de Anama çekmişim Sen çok penceresin havalısın gayet almıyorsun insanları Alıyorum arkadaşlar Alıyorum yani Ama havalı olduğumu düşünmüyorum Ama DM'deki mesajların hepsine cevap veremem ki 99 küsur mesaj var Ne yapıverem 7000 takipçim var hepsine cevap verelim hemen Yani Bence yani sen erkeklerin ilgi göstermesinden hoşlanıyorsun. Sude algın, Algün, Algün, Algün, Algün Öyle bir şey, aile, aile gene yazıyor. Şurada aile gene. Ben sen erkeklerin ilgi göstermesinden hoşlanıyorsun demiş. Iı Haklı mı? Hayır, sapık diyorsun. Sapık hepsi, sevmiyorum ya. Erkekle Ben sevgi ilgi göstersin yeter ya. Değil mi? Genelde kızların canı yakında arasını seviyorsun. Aynen, bak beni annem tanıyor. tanıyan beni tanıyor Hı -hı. Sağ tamam artık evet. çok ay durdu arkadaşlar onun adı canlı videoyu bitireyim Ayşe. Taş gibi bebek gibi kız Taş gibi bebek gibi kızsın Teşekkür ederim taş gibi bebek gibi kızım Yani Ayşe sen öyle mi? diyorsan ben öyleyim de yani kendime demiyorum yani kendime öğrenmiyorum arkadaşlarım Tövbe estağfurullah Sonra yazı de yamuk, de. Ne yamuk ne yaptığını bilmeyen demiş Şeytan66.k Sesto'nun neden böyle? Meşhur söyleye geldik. Sesto'nun ses dostlarım böyle. Halam böyle konuşuyordu önceden. Ve daha hala da böyle öyle. konuşuyor. Aha. Ve hala daha kötü konuşuyor. Evet. Bilgül abla, Bilgül abla diye konuşuyor. <gülüyor> bilgül abi ya. Ya Bilgül, benim annemiz mi Bilgül? O da benim babamın kardeşi. Beni böyle konuşuyor. Tamam, evet, ben onu takip ediyorum. Sanki sesim ondan daha bilgül güzelmiş abi. gibi. Bilgül abi ya. Bilgül abi ya. Ne Arkadaşlar. Videom bu şekildeydi. Beğenin like'layın demeyeceğim bu sefer. Beğenme, like'la, like, like. beğeni ve Mehmet Bey'le like, like'lamak like, ikisi de aynı şey olduğu için beğenin abone olan, zili açın, beğenin gene de dedim. Ha, dedim. şey beklerim. Siz eşeğiyorum. Bay bay. Duvar hemen bil kapatış daha yapacağım. Öpücük atmayı ilettim size ya. Bay bay. Uçağı kapat kapat. kapat.